Burada iki özdeş dikdörtgenimiz var. İkisinin şu anda baktığımız ekranda ne kadar alan yani ne kadar yer kapladığını bulmak istiyoruz. Bunu iki ayrı birim kullanarak yapmak istiyorum. Bu iki dikdörtgen özdeş olduklarına göre aynı alanı kapladıkları kesin, yani alanları eşit. Bu alanları farklı birimler kullanarak hesaplayabiliriz. Diyelim ki bu çizdiğim şeklin genişliği 1 metre olsun ve yüksekliği de 1 metre olsun. Yani bu şeklin alanı 1 metre kare. Yüksekliği ve genişliği eşit olduğuna göre bu aynı zamanda bir kare. Bu karenin alanını 1 bir birim diyelim, 1 bir birim. Bakalım elimizdeki dikdörtgenlere bu birimden kaç tane sığıyor. Tabii aynı zamanda dikdörtgenlerin kaçer metre kare olduğun da hesaplamış olacağız. Dışarı taşırmadan ve üst üste gelmeyecek şekilde bu kareleri dikdörtgenin üzerine yerleştiriyoruz. 1 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk sırada 6 karemiz var. Devam ediyoruz. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. O halde bu gördüğümüz dikdörtgenin aynı zamanda aşağıdaki dikdörtgenikine eşit olan alanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metrekare eşit. Alan eşittir, 12 metrekare. Pekala, şimdi aynı alanı farklı bir birimle ölçeceğiz. Hatta bu birimi kendim uyduracağım. Adı Fergal olsun, Fergal. Diyelim ki bir Fergal, Fergal isme gelin. Diyelim ki bir Fergal 2 metreye eşit olsun. Yani buranın yüksekliği bir Fergal edecek. Fergal'ın sadece tabi bu video için uydurulmuş, kafadan atılmış bir terim olduğunu unutmayın. Böyle bir terim yok. Evet, yüksekliği ne dedik? Genişliği gibi, yüksekliği de genişliği gibi bir Fergal. O halde bu karenin alanı bir Fergal kare olacak. Fergal kare. Peki bakalım alanı 12 metre kare olan bu dikdörtgen kaç Fergal kareymiş? Bir förgül karelik alanımızı kesip yapıştırayım. Buraya bir förgül kare, ikinci förgül kare ve üçüncü förgül kare. Yani üç förgül kare. Bu dikdörtgenin alanı üç förgül kareye eşit. Bu iki alan birbirine eşit. Yani 12 metre kare eşittir üç förgül kare. Üzerine düşünmenizi istediğim şey, bir Fergal kare kaç metre kareye eşit? Şahane soru. Hadi bulun bakalım.